Aydan saç gibi Dedim ona güzelsin bebe iki keram edip mühürledi Konuşamam boğaz düğümleri Nesil bir şey o an Sarmı bir belaysa Umuyorum durmadan başıma sarar Yalan değil hiçbir şeyi Özledim bakmadım gözleri Nasıl bir hitap seçmeliyim Yakın her şey uzak diye Var ya Duramıyorum Var ya Yanılıyorum Pus kasvetlerden Boğuluyorum Asla Yeni bir hayal kuramıyorum Arada durdur Bak geçmişin yıkacak derine tam Sigara herce cebeğine şart geçirirsin ellerim kırığı zaman kayıp Uçları yeni kalan isyatı kayıp akılım takılır Durmadan kararsız düşüncem batıyor boka Yenilik şart kimseye düşmedi bulgular Yaşadığın hayatı sondandır noktalarla içinde kaçınca karanlık sokaklarda bayıldın kusup yere kaldıransa aynı surat Düşünün sonuna hayaller kurar kurar şöyle yakın kaldı mı bak genevalistik Yikanın her damlasına yüz bin kez Yere damlası da bir paha o beyaz Yakalar ya, ya, ya. Ya ya ya ya ya Asla yeni bir hayal kuramıyorum Var ya duramıyorum Var ya yanılıyorum Pus kasvetlerden boğuluyorum Asla I'll go down road